الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة Bir bayram sabahına uyandı İtimeskut. İçimiz buruk bu bayram. Camilerimiz kapalı. Minarelerde ezan sesi yükseliyor ama saflar boş. Namazsız başlıyoruz bayrama. Erken kalkmanın, camide yer bulmanın tatlı telaşı yok. Şeker koklayan çocukların coşkusu, cıvıltısı yok. Caddeler sessiz, sokaklar bomboş. Sarılamıyoruz, kucaklaşamıyoruz doya doya. Eller dudaksız, alınlar elsiz kaldı bu bayram. Uzak kalmak, verdiğimiz değerin, sevginin, saygının göstergesi şimdi. Bize müsaade, gidecek daha çok yerimiz var diyemiyoruz. Gideceğimiz yerleri de erteledik bu bayram. Kapı zilimiz çalmıyor hiç bugün, ziyaretlerimiz telefonun ucunda. Paylaşmayınca aynı tadı sevdiklerimle, bayram tatlılarının bile tadı yok. Yaşayamasak da eski bayramları bu bayram ama umudumuz hep var. Tevekkül ediyoruz Allah'a. Vardır bunda da bir hayır diyoruz. Dokunamasak da birbirimize aynı gönül sofrasında buluşmasını biliyoruz. Sarılamasak da uzaktan tebessümle gönül almasını biliyoruz. İkram edemesek de tatlılarımızı alacağımız olsun sözünü veriyoruz. Bugünlerde geçecek, yürekten inanıyoruz. Yine oruçlarımızı kalabalık iftar sofralarında açacağız. Bayram namazıyla başlayacak bayram kucaklaşmaları. Çocuklar yine kapıları çalacak şeker için. Anaların, babaların, akrabaların gözlediği yollar dolu olacak elbet. Sarılacağız doya doya. Sarılamadığımız günlerin acısını çıkarırcasına. El öpenlerimiz çok olsun, daha nice bayramlar görelim diye bu bayram evde kalalım. Hayırlı bayramlar. Enver Demirel Etimeskut Belediye Başkanı